Bu arada bugün üçümüzle ceketliyiz. Büyük problem var. Bir, bir de. değişik oldu. Evet öyle bir denk aynen. gelmesi. Hatta dördümüzde Ali Koç ceketli yukarıda. De, şeyde bir değişik oldu. Allah'ım Ya asgari ücret konuşalım diyorum. Çok ciddi bir etkisi var. Yani ben ekonominin toplumsal anlamdaki tanımlı hemen her şeyi etkilediğini çok kabul etmiş. Baştan kabul etmiş adamlardan bir taneyim. Ana atar damarı. Bunu konuşuyorken ne yaparsak yapalım biz de ayaklarımızdan bir tanesini popülist. Bu çok fazla oldu ya. Hayır az oldu ya falan. Bu yetmez gibi. Böyle bir yerde kalmak zorunda kalıyoruz. Böyle bir yerde kalmayalım diye masaya işin bilenini getirdik. <gülüyor> yani Öyle. aslında daha özeti biz işin içinden çıkamadık abi romantik romantik mevzu çünkü teknik bir taraf var bilmiyorum ben. Onun tanımını ya da tarifini oluşturmayla alakalı bir şey belirlemek gerekiyor zaten bir şeye Askeri ücret diye tanım koyma bir tuhaf. Bir de asgari ücretin kendisinin şimdiki piyasa içerisindeki yeri ederi hep bir tuhaflaştı. Ama bu arada hani onun bir tuhaf olmasına rağmen e, masada çocuklara şöyle demek zorunda kalıyoruz konuşurken. Yemek e, sen mi demek istedin? <gülüyor> Yok. E, dışarıda hani çocuklar soruyorlar e, ben piyasada işe gireceğim. Kaç lira fiyatlandırayım nasıl yapayım diye. Şöyle demek zorunda kalıyorum. Yani asgari ücretin 3 katıyla anlaş. Asgari ücretin 4 katıyla anlaş diye bir oran tarifi koymak zorunda kalıyorum. Yani böyle şey yer alabilsin diye. Çünkü belli ki asgari ücret önümüzdeki bir süre daha sık aralıklarla artacak. Hani en azından tutarlı çünkü maaşta anlaştığında o maaşta başka bir şey olacak. Hani böyle anlaş ki en azından o değişime adapte olabilir. Bu neden nesil... oldu ona gireyim. Gir, Zaten gir, konumuzla gir, alakalı git. değil <gülüyor> gibi gözüküyor ama bayağı, gir, bayağı, gir, bir <gülüyor> bayağı bir sabrettim. Çünkü şu son iki yıl iki sene önce bir program yaptık yani ne oluyor öyle bitiyor diye. Paranı, paranın bir ihtiyaç olduğunu söylemiştik ve dört tane insanın ihtiyacını gerçekleştiriyordu. Değişli okuş aracı, tasarruf aracı, ölçüm ve politika aracı vasıfı vardı ya diğerlerine girmiyorum ama ölçüm aracı fonksiyonu bozuldu yani faiz enflasyonun sebebi midir, sonucu mudur tartışmasıyla yürütülen e, politikalar yani bu metre masa bir metreydi sabah geliyoruz iki metreye çıkıyor ertesi gün geliyoruz bir çöl düşmüş falan e, üretici tedarikçisiyle tartışıyor e, insan eşiyle tartışıyor patron çalışanıyla ile sorun yaşıyor hatta aynı sektörde ve aynı uzmanlık alanında çalışanlar kendi aralarındaki ücret farkından dolayı çünkü Ölçemiyorsun bir şeyi. Yani peynir kaç para diyorsun bilmiyorum diyor. E ben alayım mı almayayım mı karar veremiyorsun. Ondan kaynaklı. Gerçekten bana mesela hiçbir şeyin fiyatı uzun süredir tuhaf gelmiyor. Evet. Bilmiyorum çünkü yani. Evet. yani her şey olabilir. İşte, işte bilmediğin zaman da terim, terimden geliyor ya terminal. Sınırlayamadığın zaman insanın algısı kayboluyor hocam. Şu anki problemimiz en büyük, daha büyük problem o asgari ücretten ama biz asgari konuları konuşamıyoruz <gülüyor> Şimdi biz, bizdeki bu asgari ücretle benim Amerika'da falan duyduğum minimum wage aynı şey değil mi yani? insana hayatta kalabileceği şekilde ödememiz gereken asgari miktar olarak doğru evet, mu anlıyor evet, ekonomi evet, 101 Tamam Burayı tamam. evet. anlamışım. abi bu sen zaten bilmiyorum ama çok <gülüyor> iyi biliyorsun. Hayır ben de laf bol <gülüyor> da. Ya, atıyor anlayamıyorum, atıyorum, anlayamıyorum yani <gülüyor> mesela şimdi asgari ücret belirlenirken biz neyi dikkate alırız yani insanlar nasıl belirliyorlar bunu Dünyada bizde, ya bu işin bir formülü var mı kolay, basit bir formül? Ya enflasyon sepetine bakarsak anlaşılıyor az çok. 468 tane yeni ürün var mesela oraya baktığınız zaman. ilk buğdaydan ve çocuk maması unundan mı ne, ondan başlar mesela. hani En temel ihtiyaçtan sona doğru gider. Mesela Tuvalet kita kağıdı var mı içinde? Var tabii. Mesela kitap 352. sırada. Baya baya aşağıda anlayın. Yani Tiyatron 400'lerde falan yani. Ha. Yani birinci şey asgari ücret bu insan hayatta kalabilsin ama bir kedi de hayatta kalıyor. Yani aradaki farkı o. Yani bu yoksulluk yaki, sınırıyla bu yoksulluk farklı bir 4, şey. Tabii 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı şu anki resmi rakamlar 24 bin lira. 16 milyon kişi şu anda asgari ücretle çalışıyor resmi rakamlara göre gene. Ee, e zaten 30 bin, bunun eşinin ve çocuklarının çalışmadığını düşünürsen açlık sınırının altında bir rakamdan bahsediyoruz aslında şu anda konuştuğumuz rakam. Yani yoksulluk sınırı var bir de açlık sınırı var. Asgari ücret dediğimiz şey aslında hayatta kalması için yani açlıktan ölmemesi gereken bir rakamı tespit ediyorlar bu enflasyon sepetinin içerisinde. Yani muhtemelen içerisinde tuvalet kağıdı yoktur. Tiyatro kitap falan zaten yok. Olması mümkün değil çünkü bugünkü kiraları konuştuğumuzda bile bu rakamla 16 milyon liraya bu parayı ya. alıyor. Abi kira olsa bu kadar olmaz ki asgari ee, ücret. Ya, sen kiraları biliyor musunuz? Ya işte yani yoksulluk sınırı belli. 25 bin lira, açlık sınırı belli. Hani hiçbir rakam belli. Bak ölçü sistemi, güzel önce güzel koyduk hocam şeyimizi. Yani paranın sadece nakit değil, paranın en büyük işlevi piyasadaki... Ekonomik üretimimizi, hepimizin ekonomik üretimi burada çalışan arkadaşların üretiminde karşılığında kaç para alacak? O TL, ölçü birimi, metre kayboldu. Bu asgari ücrette de geçerli. Yani açlık sınırı ne bilmiyoruz, yarın anında değişebiliyor. Bugün 10 bin lira diyorum, 9'a çıkıyor. Onu bırak, 752 bin kilometre kare bir ülkede yaşıyoruz. Mardin'deki açlık sınırı ile İstanbul'daki bir değil. İstanbul'un bağcılarındaki ile Kalamış'taki bir değil mesela. Hani bayağı da bir uçurum var yani. 10 sene önce Kalamış'taki banka şube sayısı Konya'dan fazlaydı. Şimdi bilmiyorum da düşünüyor musun? Burası bir muhtarlık bakıyor yani gibi. Konya dediğin yerde de Selçuk diye bir ilçe var. Eski de imparatorluktu Selçuk. Yani öyle bir karışık bir yerdeydi. <gülüyor> e, o zaman şunu anlayalım ama altta. Asgari ücret aslında en altı işaretlemek için belirlenen bir ücret. Ama biz de bunu da belirleyelim. Çalışanın hemen hemen yarısı bu ücreti alıyor. Yani böyle de bir durumda Yarısından var yani Yarısından bir tık üstü. %65'lere geldi o rakam. Bir tık da değil. Çalışanların tıkır, tıkır 64, değil ya, değil 64 yani son rakam. Evet. Temmuz-Ağustos rakamları %64'tü. Yani 10 çalışanları... Bir dakika çalışanların 64'de asgari ücreti mi çalışıyor? Evet. 16 milyon kişi Bu yapıyor. arada teorik olarak askeri ücretle çalışıyor. Orada iki tane de bir sapma var. Bir taşroda. Onu gözüküyor. Daha... Açıktan para verilen var. Çalışmıyor. Gözüküp de çalışan var. Bak yine ölçü sistemine geliyoruz. Bilerek onu oraya ölçü birimi olarak koydum. Yani miyek taşımız o olursa dinleyenler için de bizim için de zaten problem orada. Yani bir şeyi ölçemiyorsun. Şimdi muhasebenin dünyada kutsanmasının gelişmiş ülkelerdeki en büyük sebebi. Diyor ki hesaplamadığını ölçemezsin. Muhasebe yapmazsan hesaplayamazsın. Hesaplayamadığını ölçemezsin. Ölçemediğini kontrol edemezsin, kontrol edemediğini yönetemezsin. Yönetemediğin senin değildir. Aa, bir anda bak. <gülüyor> <gülüyor> bir anda <gülüyor> <daha Sen çıkmış gülüyor> yok ki. Hiçbir <gülüyor> yok. Yok. E peki o zaman demin anlattığın şu banka şobesi sayısından doğru bir şey geldi bana da. Asgari ücret... Sonuçta tamam, bir iyi kötü belirlenmesi gereken bir şey. Evet, evet, evet. Azami ücret diye bir şey var mı? Azami ücret güzel bir soru. bunun biraz dolan başta anlatayım hocam. Ee, çünkü zor bakayım. bir soru. Bak herkes asgari ücreti konuşuyor, azami ücreti konuşan yok. Aslında Türkiye serbest piyasa ekonomisini belirlemiş bir model üzerinde ilerlemeye çalışıyor. Bu ne demek? Aslında asgari ücret de olmaması demek. Yani alt üst sınır koyamazsın demek. Yani ne, piyasada fiyat de. kendiliğinden arz ve talip de demek. Demek ki belirlenmeyince devlet olarak, sen kurumlar olarak müdahale ediyorsun. Azamisini ediyorsun. Sebebi şu. Biraz önce senin sayende böyle bir 15 kişilik, tamamında bir şey, pide sofrası oluştu. Afiyetler olsun. Değil mi? Bütün dünyadaki ülkelerin ekonomisi de aynı o sofra gibi. O sofraya 4 tane malzeme giriyor. Orayı bir yemek kazanı gibi düşünün hocam. 4 tane malzeme koyman lazım oraya. Birincisi girişimci olmalı. Riski alan, bu sofrayı kazanı kuran, işte burada yemek pişireceğiz iradesini ortaya koyan bir garip, bir çılgın bir tip olmalı. İkincisi, orada bir sermaye gerekiyor her zaman olmasa da, oraya bir krediyi koyan, parayı koyan kişi gerekiyor. Üçüncüsü, iktisatta rant diye, geçe, şey diye, lent diye geçen toprak, işte gayrimenkul, Hı. ham madde de girebilir belki içine, ee, sanayi devriminin tabirleri çünkü bunlar. Ve üçüncüsü, evet malzemelerden üçüncüsü, dördüncüsü de, oraya bir emek girmeli. Hı. İnsan emeği girmeli. Şimdi bu yemeği pişiriyorsun, bir yıl boyunca veya aylık diyelim karıştırıyorsun. Bunda dört tane şey var. Musluk var. Bu dört grup veya sınıf öbek bir şey koyduğu içerisine. Girişimci, kredi veren, işte e, toprak dediğimiz şey ve emek. Girişimci karını alıyor. Belli bir kar alıyor. Aldığına, onun aldığına kar diyoruz. Krediyi veren faiz alıyor. Faiz gelir elde ediyor. E, toprağa gayrimenkulü koyan rant dediğimiz şeyi alıyor. İşte bizde rantiyesini falan denir. Kötülenir aslında ama adam işte bütün varlığından bir daire yapmış, beş daire yapmış. E tabi karşında bir şey alacak yani ona Yunus diyor ki gökten adama şehrin misin falan. <gülüyor> tamam Bugün konuştuğumuz konu dördüncü busluk. Nedir bu? Emeğin karşılığında verilen şey. Ücret. Bakın maaş da değil. Ücret ecirden sonra, terledikten sonra verilir. Oradan gelir. Maaş, ya, yaşam için. sen devlet mümkünler kayıyor. <gülüyor> <Ya, ya. Süper gülüyor> <bir gider. gülüyor> maaş... Neden öyle verilir? Bak dikkat et. Devlet memuru ya da çok kurumsal şirketler verilir. Çalıştığın şehir yazıyor farkında evet, İşe başladığın gün böyle kaldı memedi. İşe başladığın gün verilir. Neden? Diyor ki senin iyaşeni, maaşını yani iyaşe karşılığı veriyorum ki kimseye muhtaç olma. Garip garip işlere girme, adam gibi işine gücüne bak diye maaş verilir. Ecirde ise der ki, sen bir ay sonra paranı alacaksın, yövüm akşam alacaksın ama o süreçte yaşadığın kiraydı şuydu bana yansıtma. Alnını terlemeden vermem. İşte bizdeki alnını teri kurmadan ver ifadesi de ecirden aslında oradan gelir. Neyse, şu anda konuştuğumuz şu. Bir kazanda bir ülkenin ya da dünyanın herhangi bir ülkede ekonomide malzemeleri koydun, yemeği pişirdin. Biz diyoruz ki bu emek koyanlara verilen ücret ya da İHŞ'nin maaşın en altı ne kadar olmalı? Konuştuğumuz şey bu. Mesela... Girişimcinin karını pek konuşmayız. Girişimci çünkü zaten olayın riskini alan, herkesi alıp koyan kişi çok... girişmiyor. Zaten. Evet. çok müdahale edemezsin ona. İkincisi kim var? Faiz. Genelde bu kurumlar kimler? Bankalar. Devlet olmadan müdahale edilmez. Ama azami sınır konur. Mesela kârda da konur, vergi kanunları da bunları söyleyecektim. Der ki sen şu kadardan fazla sermayenden para çekelim. çekersen şu kadar vergilendiririm der. Cezası var yani. Cezası demeyeyim de para, şey daha, daha fazla vergi alır senden. Hı. Veya der ki çağrını çek ve şirkete koy senden daha az vergi alayım der. Hı. Tersinden ce, ceza Mükafat gibi bir şey yapar. Teşvik eder diyelim. Kredi verenden faiz e, alıyor ya. Kredi veren faizini istiyor. E, faize de karışanıyorsun gibi görüşüyor ama dikkat edin. Özellikle kriz dönemlerinde yine devlet dediğimiz mekanizma görünmeyen o el devreye girer. Ve der ki mesela... Tüketicilere verdiğin, şahıslara verdiğin kredileri, faiz oranı yükseldiği zaman artıramazsın. Kurumları artırırsın der. Eskiden artırılıyordu bak 10 sene öncesine kadar. Daha minnak bir örnek vereyim. 10 yıl önce yaptığınız havaleye bakın hocam 10 bin lira. Havale yaptınız bak FETB'le değil. Kaç para ödedin? Bugün bak onda biridir. Azamisine karışmıştır, asgarisine karışmıştır. Çünkü at limit falan veya yani Kredi kartı faizleri falan. Mesela şu anda birileri gider kredi çekmeye çalışır. 100 bin lira. Kredi kartında o rakam varsa normal ödeyeceği kredi faizinin yarısıyla kart taksitli şeyden alabilir mesela. Bir teminat çevirmiş bir şey, tabii, şey tabii. o. Ranta karışamazsın çünkü kirayı yapmışsındır adam şey kiralamışsındır. senden kirasını ister. Bak yine azamesin asgarisine devlet karışıyor. Ne diyor? Diyor ki kardeşim 5 yıllık 5 yılı doldurmadan kiranı 25'ten fazla artıramazsın diyor. Yine asgariye veya şeye karışıyor aslında. Biz bunları bu 4 tanıma ekonominin içindeki dört girdiği ve dört çıktığı anlamadan ya bir tek ücrete karışıyormuş gibi oluyor. Aslında. Serbest de bilsenin... piyasa dedik ama serbest sözünün tam anlamıyla serbest. Serbest de başı bağlı demek. Evet, evet, evet. Bak Dursun Ali bulaştı bana da. <gülüyor> Serbaş, best, bağlı. Yani hakikaten bağlı Burada bir okunan bir zor. Bayağı bir serbest bir piyasa. Bizde vardır <gülüyor> serbest muhasebeci, mali müşavir. Ne yapayım abi? Serbest takılıyoruz falan evet. gibi algılanabilir e, bilmeyen için. Şimdi... Buradaki en büyük fark şu, mesela faiz alacaksınız ya, maliyetinizden size olan maliyetinden fazla faiz istediğin anda o sofrada kavga çıkıyor. Girişimcisin ya, aldığınız istekten fazla istediğin anda kavga çıkıyor. Çünkü yemek belli, yani Türkiye mesela 750 milyar dolarlık yemek üretebiliyor yıllık. Hı. Dört tane de sınıf var ve en kalabalık sınıf emek sınıfı, ücret alan kesim. Ancak en az söz hakkı olan o, mesela 16 milyon asker ücretli var. Buna bağlı diyelim 10 milyon daha ücretli var. Mesela hiçbir dahilleri var mı? Asker ücret kaç para olacak? Şimdi yani. sayıdan bağımsız olarak dahiller hani... olmaya çalışıyor ama yani yani bu etkin bir sonuç yok. Ya şimdi işte, Türkiye'nin söylediği kamu 9 bin lira yapalım dedir. Hani hükümet onun dediğini kabul etsin 500 lira daha alacak. Allah razı olsun. Sanki şey herif 15 bin lira olsun demiş ki mesela. Yani. Abi gross da yani büyük şeyde resimde o dört alan yaklaşık denk paylaşıma giriyor mu yani? Çok güzel. 2-3 sene sayı önce şey şu yaşadığımız mi? fırtınadan önce emeğin bu sofradaki emek sınıfı emekçi sınıf bu sofrada o kazanda üretilen toplam katma değerin yemeğin üçte birini alıyordu. Şu anda dörtte birini alıyor. Yani yüzde otuz üçlerden rakam yüzde yirmi beşlere geriledi. Yani gittikçe aldığı pay artıyor. Peki bunda, bunda Bunu bir zaten... norm var mı Dursun Ali? Yani, ee, normu... normu piyasa kendisi belirliyor. Şöyle. Ya her piyasada ha... birbirinden farklı bir dengesi mi var bunun? Yoksa... Yok yok. Her yerde yani iktisat bir bilim. Mesela Amerika'da tabii döviz problemi olmadığı için e, bizdeki e, maliye politikaları ile oradaki maliye politikaları farklı olabiliyor. Ama sonuçta bir bilim. Yani bugün olmasa yarın seni tetikliyor. İşte faizi düşürdüm diyorsun, düşürüyorsun, düşürüyorsun, düşürdün diyelim falan. E, bütün ölçü sistemi bozuluyor. Yani amaç sadece faiz değil. insanların eleştirdiği nokta. Ekmeğin fiyatı belli değil mesela. Çünkü ne yapıyorsun? 5 lira alıyorsun ama devlet sen ben bilmeden arkadan şeyciye, un fabrikasına teşvik veriyor çuval bazında. Hmm. Hani sen 5 lira zannediyorsun, senden topladığı parayla orayı destekliyor. Şimdi topladığı para şu. Tekrar gelelim kazana. Bakın bu metafor çok önemli bence. 4 kesim alıyor ya, musluk görünen 4 kişi de var. Bir de görünmeyen çok büyük bir el var orada. Kim o? Biraz önce müdahale eden el var ya her şeye evet. karışan el. Devlet dediğin. İnsanın kendi eliyle yarattığı o kutsal ruh diyor ki şu anda ortalama söylüyorum kazandığınız bu yemekte diyor, pişen pişen yemeğin diyor %22 ile %50'si benim diyor. Mesela o yıl diyorsun ki abi hiçbir şey pişiremedik tamam diyor zarar ettik diyorsun sen para ver ben vermem diyor. E, yemek var o zaman en az dörtte birini alırım diyor. Ne yapacağım para diyorsun ben kafama göre dağıtacağım diyor. Şimdi Çocuklarımızda bile vardır. Kendisi para kazandığı zamanki para harcama kültürüyle senden aldığı haçlıkta para harcama kültürü arasında bir fark var değil mi? Öf kavgada söylenmez bu Şimdi cümle. Şimdi belirgeye vermişsin bütçeyi. Hükümetlere bütün dünyada böyle. İnsan dünyanın en savruk şeyi. Siz hiç hayatınızda şöyle kedi gördünüz mü? Ya bu sokaktan değil de işte sokaktan gideyim manzarası güzel. Ama insan bunu yapar. Benzin harcayacağını umursamaz. Balataları umursamaz. Trafikler. bir yani köprü üstünden bir geçeyim bir havalayayım. Şöyle bir havalan kedi gördün mü? Sen? Adam yani... <Gülüyor> En minimum şeyi, enerjiyi harcar gider tamam ama insan öyle değil. Sen kendin bunu kendi paramla yapıyorsun. Bir ya düşün ki bir de bilmem ne işte sanayi bakanısın falan. E ne kadar seni zorlayabilir? İnsansın çünkü. Parayı sen kazanmadın ki, terlemedin ki. Mustafa YouTube kanalını YouTube kapatıyor mu? Var mı öyle bir şey? <gülüyor> Başka, Başka şeyleri yani. kapatıyorlar hocam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama yani tam var ya yemin ediyorum. <gülüyor> Ama bitmedi Abi, ki. yaşında şu anda bitmedi yani ki. devlet israfını anladım yani. Tabi tabi tabi bu Amerika için <gülüyor> geçerli. O yüzden diyor iki dönemden fazla görev yapamazsın. O yüzden Amerika Etik Bakanlığı Müsteşarlığı diyor ki yıllık 10 dolar bir kere de toplamda 50 dolardan fazla hediye alamazsın diyor. Ama bu, şu, bu arada, şey bu arada altını çizmek istiyorum etik müsteşarlığı var ha. Yani. Biliyorum ee, ama burada şöyle de bir şey var şimdi o %25'i %50'sini alıyor ya aslında bu mesela tırnak içinde hayırlı kullanılabilse o musluklardaki eşitsiz bölüşünme, sübvanse etme, orayı destekleme, dengeyi koruma mesela orada dörtte birini alsa da sayıca dörtte birinden çok daha fazla soran insanlara bir destekleme yapma gibi amaçlar aslında düzeltici fonksiyon görevlidir. Elbette. elbette. Ama Zaten bu da ihtiyaç şeye konmuş ama hmm. hani bıçak bir ihtiyaç. Ekmeği keseceğim ama parmağına gelince e, zarar veriyor. Burada araya küçük bir şeyle beraber gireyim. Burada devlet-hükümet ayrımıyla alakalı bir sorun oluşuyor. Devamlılıkları ve stratejisi düzgün belirlenmiş bir devletsel yapıda bir düzen dahilinde bu biraz daha dengeli kullanılıyor. Ama bizde sorun onun devletsel bir yapıdan çok hızlı e, siyasal bir yapıya, hükümet diye tarif ettiğimiz evet. bir yapıya geçiyor mu? O zaman da Türkiye'de farkında olmadan kendi varlığının devamı için yine soyut bir organizma olarak kendi de varlığın devamı için ülkenin bir kısmı ile bizim, bizimkilerle, bizimkilerle paylaştığı bir yapıya dönüyor. Bizimkilerin adının sağ ya da sol olmasının bir önemi yok. Bu sadece bir de e, devlet ya da hükümet yetkilileri, belediyeler için, Şimdi, kamu çalışanlar çalışan. için diyelim, üst düzey kamu çalışanlar için geçerli değil. Bu bahsettiğimiz alttakileri üretim, hizmet üretiminin içinde, biz de burada bir şey üretmiyor gibi gözüküyor, hizmet üretiyoruz yani burada çalışanlar bu emeğinden hak ettiği payı alıyorlar. Yani Ali o zam verecek mi bilmiyorum ama <gülüyor> herhalde <gülüyor> hak ettiği payı alacak herhalde. <gülüyor> ee, bizim dediğimiz yani bu iktisatçıların yani benim laflarım değil bunlar sonuçta dünyada iktisatçıların konuştuğu şeyler üst düzey politikacılar bu kazandan hak etmediği parayı alır diyor. Dediği için Avustralya Başbakanı kazara aldığı bir çikolatayı devlet kartıyla kazara kendi kredi kartıyla değil de devletin kredi kartıyla ödediği için ya istifa ediyor ya hapse giriyor veya saat aldığı için veya hediye bir tane çikolata ya. İki, daha büyük bir kesim var kazandan para almaya çalışan, yemek yemeye çalışan ama üretime hiç katkı sunmadan mesela bütün devletler için geç öyle diyelim de paçayı kurtaralım bari. Ordu mesela, asker sınıfı, savaş olmadığı sürece o kazan, o yüzden minimum işte hep biz de askerli sayısını azaltmaya çalışıyoruz mesela. Kaç, 750 bin binler, 300 bin lira falan geldi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> hani askeri harcama başka bir şey, askeri sanayi üretiyor, oraya bir katkı sunuyor kazanın içerisine. Ama işte şuraya bekçi koyuyor, her tarafta bekçi var. Mesela bazı belediyelerde 8 tane kapıda güvenlik var. Sanki Merkez Bankası, neyi bekliyorsunuz kardeşim 8 kişi müddet, <gülüyor> tamam mı? İşte o mesela üretimin içinde olmadan paralar, mesela din görevlileri. Bütün dünyada din görevleri kazanda üretimi olmadan üretenleri istisna Adam gidiyor ekstra bir şey üretiyor ve koyuyordur. Kazan içerisine düşünsen alıyordur. Ama işte insanları Avrupa teskin bunu... etmeler falan performansı arttırmaları düşünsen. Ekonomik bunların hepsini mesela asker olmadan olur mu? Şimdi şunu diyemeyiz yani bu söylediğim tersinden anlaşılmamalı. Aa asker üretime girme bütün askerleri kaldıralım. Hayır yani bu güvenlik ayrı. Biz ekonomikten pay alıyor. Ona göre katma değerli üretip ona göre güzel dağıtman gerekiyor. Yani hassas olman gerekiyor demek istiyorum çünkü Ürettiğinden fazlasını alamazsın, kazanamayacaksın. Şimdi biz kazanıyoruz bazen, problem bu. İşte diyorsun ya hazmedemiyoruz bilmem ne, kazanı nasıl hazmedeceksin? Mesela bizde 140.000 din görevlisi var. Avrupa bunu şöyle çözmüş, peygamberlerin hayatına bakmış, 124.000 peygamberin 3 demiş ortak noktası var. Bir tanesi şu, hiçbir peygamber yatarak yememiş, hep kendi el emeğinin alın terinin parasını kazanmış. Benim meslektaşımız Hazreti Yusuf muhasebeciymiş. Hani biz maliyeci, toprak, masrili ofis falan adam muhasebeci işte net yani bu. İşte bizim peygamberimiz mesela tüccar, işte Hazreti İsa doktor falan. Hepsi veya avcı yani gerçekten çalışıyor, para kazıyor. Mesela şunu demiyor, bizdeki hoca tayfası vardır ya ben işte sizin dünyanıza ayetinizi kurtarmak için geldim. O yüzden işte yardım edin kursa ki biz de geçinelim falan. Ya bunu peygamber dememiş mesela. Ben dünyayı kurtarmaya geldim, hani hepinize tebliğ yapmam lazım. E, tebliğli uğraşıyorken para kazanamam dememiş. O kazanın içine katkı sunmuş kazandan hakkını almış artanı kendi ihtiyacının fazlasında yine en fazla en büyük emirlerden biri olan infak olarak geri koymuş. Entegre. Infak. En büyük emir. Tabii. Infakın anlamını şu anda Türkiye'de çok az insan biliyordur muhtemelen. En büyük evet. emir olmasına rağmen. Normal vermek, e, vermek normal demek. emirlerin iki katı fazla geçen bir farz. Evet. İhtiyacından fazlasını ver. İşte lanet diyor Allah işte parayı biriktiren istifleyen. O yüzden paranızı istiflemeyin, çalışanlarınızı dağıtın Ali'ye falan. Hadi. İnanç dünyası. Sen de Sen küçük senin... uçum olarak aynı <gülüyor> zamanda hocam. Doğru, tamam mı? Ben, ben buradan yırtıyorum hacım. <gülüyor> Birikmişim yok çok şükür. <gülüyor> Oradan evet. yırtma Peki şimdi bir dakika bu asgari cüz, az mı çok mu? Şimdi ben, ben mesela... Bir Bizim... saadete gel. Ya, bu <gülüyor> tarafta <gülüyor> ben işverenim abi. Şimdi çalışanları mı düşünüyorum? Bir ilk defa bir şeyi bildim. Geçen gün yazdık hatta bir şirketler herkes bir yorum yaptı. 8500 lira yazmıştım. 6 lirayla farklılar bildim yani. 6 lira da biz ama attım sana küsmeyiz merak etme <gülüyor> 6 liradan bir şey olmaz. ama bak 8... işveren olarak bana çok gözüküyor. Yani bir de çalışanım çoksa daha beter. Öbür taraftan o insanların yani şu anda artan fiyatlara bakıyorum her şeyin fiyatımız 15-16 kat artan şeyler var. Temel gıda ihtiyaç maddeleri bile çok onlarca kat bir şey oldu yani. E şimdi burada bu insanlara bu kaynağı sağlayamazsan da Başka sıkıntılar çıkacak. Sosyal sorunlar çıkacak. Bu insanlar başka yollar arayacaklar. Yani, i̇ntiharlar bile başladı. Sizinle yaptığımız 2 sene önceki problemlerde benim dikkat çektiğim konu altta bir iki yorumcunun da e, katkı sunduğu ya da eleştirildiği nokta oydu. İnterler başladığı zaman algılarsınız diyordum. Mesela şu anda intiharlar başladı. Bak Akım 2 sene dolması. 20 ay oldu. Biz o programları çekeli hocam. asgari ücret 8500 lira konuşmaya gerek yok. Elbette çok düşük. İşverenin tarafına geçiyorum. Ben aynı zamanda real sektörün de içerisindeyim. Emek yoğun sektörlerde çok büyük bir maliyet. 8500 lira bizde işçiye net verdiğin, İşçinin göremediği bir de işverene maliyetler var. Sigortası. Gelir vergisi var, sigortası var, yemesi var, yol parası var. Aldığı kıdem tazminatı, kıdemin riski var. %16'ya tekabül ediyor mesela. Şu anki de düz rakam 11.750, yemek bilmem ne koyduğu zaman 15.000 liraya geliyor bu yukarı. Vasıfsız bir adam 18 işte bir çocuk kapıya bekçi koyayım desen ya da emekli olmuş birisini onun 15.000 lira sana 15.000 lira sana maliyeti var. Türkiye maalesef en büyük sorun, yani şu değil yani bizim sorumuz. Asgari ücreti 50 bin lira yaptık çözdük. Hayır öyle de bir şey çözemiyorsun. 5 bin liraya düşürdün ya gene çok, çok enteresan yani. Her şeyi bilmeden çözmeden olmuyor. Yani çok enteresan. Çünkü... E, asgari ücreti kaç yaparsan yap şu anda ki yüzde 54-60, işte 55 zam yapılmış. E, enflasyona göre altında olduğu kesin. Şu ana kadar o insanların geçinemediği kesin. Enflasyon altında ezildiği kesin. E, gelecekte de yani ilerleyen aylarda da bu rakamın daha da satın alma gücünün düşeceği kesin. Bu tetikleme şey e, asgari ücreti arttırıyor olman enflasyonu arttıracağı da kesin. Yani bir de öyle e, şeyler var. Hadi şey yapayım çok tersten girdin ama. Asgari ücret 15 bin lira olsa bile enflasyonun etkisi hesaplamadım bilmiyorum ama yüzde biri geçmez ve ha. komik bir iddiadır bu iktisatçılar tarafından. E, vaktimiz var mı bilmiyorum yani orayı şey yapabiliriz. Geçen bir şirketimde meslektaşlarım 3 tane anne muhasebeci kız yani ama yaşları var anne olmuşlar. 3-2 e, tane de erkek onlar da baba ikisi de. Orada yaptık anketi. Ve üç kız özellikle, işte asgari ücret dedim ki çok az belirlemişsiniz ve bunlar maaşla, ücretle çalışıyorlar. Maaşla bile değil, ücretle çalışıyor. Yani ücret kültürü olan, terlemeni bekleyen bir kültürle çalışıyor. Bu çok önemli abi. Dedim ki bunu düşük belirlemişsiniz. Ee, dedi ki üçü birden, aynı anda konuşuyorlar ama bir de. Çok şaşırmıştım. Asgari ücret ne kadar artarsa enflasyon o kadar artar dediler. Ben bunu iktisatla anlattım, ben bunu bardakla anlattım, metaforlanda, alegoriyle anlattım. Sonra tam oraya dönüyorum, dedim ki acaba anladılar mı? İkna oldular mı pardon. Tek tek sordum, bir de rahatlattım hani üstad ya şimdi ha tamam üstad, inandık demeyiz. Beşi de inanmamış. <gülüyor> Van boşuna YouTube falan video çekiyoruz, biz uzak yani dibimizdekini ikna edemiyoruz, onları nasıl ikna edeceğiz? Ve sonra şunu anladım, gerçekten de hani o yüzde 3 meselesi var ya onun gibi. Ee, 18 25ten sonra hiç kimseyi ikna edemiyoruz. Ancak ikna olmaya şey olmalı, Çok teşne şey. olmalı tabii, yani. Tabii. İkna edemiyorsun ve zararı buna. Ya bırak artıyorsa atsın ben mesela ücretli çalışan birisiyim. Asgari ücret artınca da enflasyon artsın ya bana ne? E bir tek ben mi girişimci ezemiyorsun. Bak yemek belli ve buradan alan sınıf belli. Şimdi devletin aldığına karışabiliyor muyuz? Karışamıyoruz. O yüzden bakın Türkiye'de petrol kaçakçılığı, sigara kaçakçılığı yapılmaz. Vergisi yüksekse vergi kaçakçılığı yapılır aslında. Tamam <gülüyor> devletin kine karışamıyorsun. Girişimciye karışamıyorsun. Bankanın aldığı paraya karışamıyorsun. E, mal sahibine karışamıyorsun bir gariban zaten şey kaldı. Emekçi kaldı. Sen kaldın aslında yani zaten sen savunacaksın bunu. Evet. İşte köleler halinden memnunsa yapacak hiçbir şey olmuyor. Bu asgari ücret elbette çok düşük. imkansız ama işveren tarafına baktığın zaman da katma değeri çok düşük. Bir ülkede yaşıyoruz, bir ekonomik iklimde yaşıyoruz. İhracatımızın kilogramı, dışarıya sattığımız malın kilogramı 1,5 dolar. Dışarıdan satın aldığımız, ithal ettiğimiz malın kilogramı 4,5 dolar. Yani işçiye de fazla veremiyorsun yani şunu diyemiyorum şimdi ben yani bakan olsaydım sanayi bakanı veya ticaret bakanı veya ne bakanıysa asgari ücretin 15 bin liradan aşağı Ya bir sendika başkanı olsaydım istemezdim ama işverenlerde beni kovardı net bu. Yani bugün asgari ücreti 15 bin lira yaptığın zaman Pazartesi günü en az 1 milyon kişi işsiz kalır. Evet. İşten çıkartılır yani bu da bir gerçek ya da çok ciddi sayıda şirkette ben battım der. İşte yani ya hani ya çıkar Yani hani şey yapamam. ya yani orada şeyi deretleme gerekiyor adama. Sen zam yapmayacaksın, Asker ücrete zam yapacaksın ama ürün ne de zam yapmayacan. E Hizmete de, de, de zam yapmayacan. Ne de değerli, sen de değerli, de kaplı değerli <gülüyor> üretim için işte her zaman çözüm noktasının tarih boyunca uygarlığı incelediğinizde tek bir yerden başlıyor. Serbest düşünce, evet. düşündüğünü ifade edilme dediğimiz evet. bir çatışmak fikirleri çatışma kültürü olan felsefe. Felsefe yaptığın zaman bilime ulaşıyorsunuz, bilime ulaşırsanız, teknoloji üretim yapabilir, üretim yaparsanız paranız oluyor, istediğiniz gibi dağıtıyorsunuz. Bak hiç işte, sofra'da kavga çıktı mı az önce? Niye? Fazla pide söylemiştim çünkü. Eksik söyledikleri gördük o zaman. <gülüyor> Geçen sefer kavga, eksik söylemiştim değil mi? Hiç kavga çıkmadı, hiç kimse birbirinin yediğine bakmadı. Kimse kimsenin lokmasını saymadı. Ekonomide asgari üretleyen şu bir gerçek. 100.000 lira olsun, 10.000 lira olsun, 50.000 lira olsun herhangi bir şey söylemiyorum, çok zor bir şey ama asgari ücreti tartışmak bir ülke için daha bundan büyük ayıp olmaz. Fakirin lokmasını sayıyorsun, bunlardan budur benim için. Benim buradan çıkarttığım sonuç yani zaten soracağım soruya sen otomatik cevap verdim. Bu sorunu yaşamamak için temelde ne yapmak lazım? İşte temelde yani bu altılı çarkı çalıştırmalardan Bu arada kitabında sonra, arada, arada onu da söylemiş olalım. Kitabında bunu en az iki defa döngüsel anlamda çok da temiz anlatıyor. Ben de oradan öğrendiğim bir mevzudur tertemiz. Baştan sonra bariz bir döngü var. Yani içinden hani böyle şey gibi bir durum değil. Yani bırakınca düşmeyecek abi. Böyle bırakınca düşmüyor gibi bir durum yok. Bari sabit bir döngü var. Bu sabit döngü serbest fikre dayalı, açık, kısıtlaması olmayan bir alan olmalı. Bu alanın sonu teknolojiyle tamamlanıyor. üründe ve teknolojiyle Çıkarım, tamamlanıyor. Çıkarımım şu. Yani bu ülkede gerçekten asgari ücret gibi temel yaşamsal sorunlara dair en önemli çözümün başlangıç yeri açık beyin. Evet. Yapınmak. Doğru. Bak nasıl ürün yerleştirdim ama, öyle değil mi? Doğru, Abi doğru, doğru, doğru. burada kafayı böyle koyup konuşuyoruz işte, bunu bir çözersek... Bak bunu doğru yardımcısınız zaman, zaman. Ediyorum doğru bilim yapabiliyorsun. Bilim yapınca teknolojiye kavuşuyorsun. Teknoloji konuşsan Apple'ın kasasında 200 milyar dolar var, Türkiye'nin toplam borcu 500 milyar dolar. Bu, bu, yani bu Bir bu. şirket Türkiye'nin evet. borcunun yarısı kadar nakit parası olabilir mi? 85 milyon olarak daha biz neyden utanacağız ekonomik olarak? Evet bu bana Twitter'da hiçbir gündeme girmiyorsun, suya sabuna dokunmuyorsun diyen hayranlarıma gelsin. Bu şarkıyı onlara gönderiyorum. <gülüyor> yani gerçekten. gerçekten. Paran olduğu, para olduğu zaman hani biz Türkiye'de hukuk yok falan diyoruz ya arada mesela. Para olmadığı için hukuk yok. Para olunca bak nasıl hukuk oluyor. Tabii canım, cilap gibi. Kimin yani sözü bu olsun çünkü. yeni zenginler korur diye birisi bir şey söylemiş yani. Paran olursa yatırımını muhafaza edersin tabii, abi. Tabii, tabii. Hak, hukuk kuralları önemli e, hale gelir yani. Sermayenin var olabilmesinin kuralı, e, onların birbirine karşı pozisyonlarının korunmasıyla ilgili diye hukukla ilgili. O yüzden öyle söylüyor. O iki zaruri bir bileşke. Zaten korunaklı bir alanı kuramıyorsan sermaye birikemiyor. Zenginlik zaten altta da oluyor o zaman aslında. Yani Son 50 yıldır bu korkunç dönüşümü yaşıyoruz. Yani yani günümüzden 40 sene önce ilk 400 kişinin serveti 100 milyar dolardı. Bugün 2,5 trilyon dolar. Ve bu gittikçe artıyor. Bu bütün artıyor. Bütün ülkelerde de artıyor. Yani para parayı çeker e, tabiri daha çok yeni. Önceden bilgi parayı çekiyordu. Bugün analiz parayı çekiyor. Ama bilgi olmadan analize geçemiyorsun. Çünkü bilgi analizin yakıtı. Yani bilgi dediğine kömür diyorsun. Kömür yaktığın zaman ateş, ısı, enerji elde edebiliyorsun. Bu arada biz bunu konuşuyorken soyut bir şey gibi algılanabilir. Altını çizerek söylüyorum. Yani gerçekten ekonomik anlamdaki sürecin ana belirleyici iki faktörü bu. Bilgi ve analize sahipsen paranın akışına ya da ekonomiye sermaye. Kitap işte oluyorsun. 352. sıraya koyuyorsun ihtiyaç listesinde resmi listeden bahsediyorum. Bebe maması birinci sırada. Yani. 11 bin yıl önce tahılı evcilleştirmişsin, hala birinci sırada, hala çözememişsin bunu. Sininememiş oradan mesela. Sinema, tiyatro, kültür, bilim derin düşünce olmadan insanın yaptığı şeyi yaşamak denmeyeceğini düşünceyle ancak anlayabiliyorsun. İracet yapacaksın ya, ya. mesela kazanda ya. yemek bitti ya veya malzeme bitti. Mesela en çok az bulabildiğimiz malzeme ne? Para. Çünkü 500 milyar dolar borcumuz var belli. Ne yapıyoruz? Yabancı sermaye istiyoruz ya. Oradan e, üretime katılmadan ne kadar çok fazla para çekiliyorsa, mesela ücretli ücret hak ettiğinden fazlasını çekemiyor dedik. Diğerleri de aynı. O diğer mekanizmalar çekiyor dedik ya biraz önce. Adını tekrar alıp can sıkmayalım daha fazla. O toplam hak edişteki fazlasını aldıkları için bu sefer dışarıdan borç olarak oraya ham koymaları gerekiyor. Hadi bakalım. Ve borç... Neyi kastediyorsun? Borç diyoruz işte. Borç, ha, dış, yani dış dış borcu. Dış borcu, evet. peki, peki bak, bak şu anda Türkiye'de faiz %9 diyoruz değil mi? Geçen hafta Türkiye da dolar bazında %10'da. <gülüyor> Dolarla %10 borçlamıyorsun, TL'nin faiz 9 diyorsun. Yani AMB'nin eğleniyor diyor ya, onun gibi bir şey, tamam mı? Peki, şey peki bu parayı ya. sana para kazanmak için veriyorlar Mustafa? Mesela İngiltere'de City of London sana 4,5 milyar doları... Türkiye borç vereyim de oradan da para mı kazanayım diye olabilir. Faizinden geçiririz Borç, falan. borç. Bak, oyun. tarih boyunca bunu bizim Mezopotamya coğrafyası icat etmiş. Diyor ki, dört şeyin küçü olmaz. İşte kıvılcımın, mikrobun falan derken, borcum diyor küçüğü olmaz. Çünkü kurumsal olarak borç aldığı zaman arkasından mutlaka emir alasın. Para para kazanmak için faizin kötü tarafı iki kişiye, kişiye verdiği zamandır. Devlet devlete yani kurum bir devlete veya kurum kuruma verdiği anda egemenlik için verir o parayı. Bu arada, o yüzden o kazanı kormamız gerekiyor. Anlamlarından bir tanesi borç olan kelimelerimizden biri de duyun. Din, din, duyundan geliyor. Aynen. Dolayısıyla yani dilimizi imanımız bir süre sonra bu iş olacak. Ee, Mustafa'cığım, önce can sonra canlan ya bu. Yani <gülüyor> önce şimdi önce, şey. önce para soru şey ama bence maliye kısmı tamam. Açık beyin partisini bir daha ciddi gündeme koyacağız Bak bu adam götürür bu işi. Maliye Bakanı hemen canlı yayındayız. Burada <gülüyor> şeyi bir derleyip toplayalım ama cümle anlamında da ya da yani akıl yürütmelerimiz anlamında bir sıraya girmiş olsun. Askeri ücreti bak. Ha, askeri ücreti bir bir form olarak, biçim olarak anladık, konuştuk. Askeri ücretle alakalı aslında talep etmemiz gereken şeyin bizim kazanın içerisindeki üretim yapabilme kabiliyetimiz olduğunu da konuştuk. Şimdi bu ikisi birbirine çok uzak kalıyor ya. E, burada sohbet biz Türkiye'deyiz. Yani Türk C ve evet, Türk zihni pratiktir, bugünle alakalıdır. Hep öyle konsantre olur. Evet. Karnım doyuyor, ben yarın ne yapacağım? Şimdi ben ne istiyorum? Falan diye. Biz de masada konuşuyorken devamlı, abi bugün ne istediğini, ben ne yapayım, ben nasıl bir çözüm üreteyim? Benim durumum belli olduğum yerde fiziksel olarak konuşuyoruz. Bir şeyde söyleyebileceğim sadece bu var. Pratikte diye cevap veriyoruz. Bu masada öyle oldu. Bunun arasında bir yerde yarın için, üç ay sonrası için söyleyebileceğim bir şey var mı? Yok. Başka türlü bir şey yok, yok demiş şey yani. Öyle yani, yani, sabah akşam her yatıp sabah gelene kadar kalkamazsın. Bunu çözmek için 20 sene eziyet Evet yani önümüzde yine önümüzdeki 3 ay 6 ay boyunca zapt görüceğiz. Şey, yani yine şey yine yani aynı bir şekilde ve aynı döngü içerisinde. kapsan bir şey olmaz. Işte, yani, e, e, 15 böyle yani bu. Öyle abi. Yani, yani ya tamamı palyatif, tamamı çözüm çünkü bunların maalesef. Ya gerçek çözümle alakası, olacak. bak biraz önce bir şey söyledik, Kalamış'taki yaşayan birin öyle bir şey yok da gerçekte. Asgari ücretle ihtiyacıyla, Mardin'deki bir, işte bir, bir ilçedeki, bir oradaki aynı mı? Peki oradaki asgari ücretle buradaki niye aynı kardeşim? Bunu değiştirmeyi ben mi söyleyeceğim muhasebeci olarak? Ya bizim ya eğitimde de aynı sorunumuz vardır ya, ya, eğitim ya. ya. Merkez eğitim veriyorsun, oradaki ihtiyaç başka, buradaki Elbette, ihtiyaç başka. Elbette yani İstanbul'daki <gülüyor> bir insan uygulanması gereken asgari ücretle Van'daki aynı mı olmalı? Ya bu kadar basit bir şey biz mi söyleyeceğiz? Belki biz söyleyeceğiz açık beyin olarak değil mi <gülüyor> bize biz mi kaldı yani herhalde biz bu. söyleyeceğiz abi söyliyoruz işte o yüzden diyorum sana yapalım parti şey yapalım bir program koyalım ortalık karışsın aslında şey siyasi parti mi diyordun böyle? Parti, parti, parti, diyor, sen sen parti <gülüyor> yani parti görüyorsun siyasi parti Cumhurbaşkanı partisi kimse bir ciddiyetle bize verdiği yemin <gülüyor> bilmiyorum benim aklım Abi tam pide yedik odur işte <gülüyor> <gülüyor> Onun onunla parti kurulur o biraz önceki şey toplantısıyla Cumhurbaşkanı adayılık koyalım mı koymayalım mı diye üzerinde konuşuyoruz ya ha ha cumhurbaşkanı adayı üçümüz birden koyabilir miyiz piskopos şey ya sen koy biz organize ederiz ya sen Tamam. Az sonra arkadaşlar. <gülüyor> tamam.